Oğlum gidin lan. Bir ve son on altı ediyorum. Aa, lan çocuğu kristal misin neyisin lan? Salam. Mıyım. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir Mete olan AK-74 oynuyoruz arkadaşlar. Bu silah bayağı tercih ediyorlar. Oha. Genelde bombom atayım. Oho. Güzel. Videolarınızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oha ben bu adama hiç hasar vuramıyorum Bu adam zırh mı kazanıyor oynaya oynaya <gülüyor> Abi gitti ya İyi birinci oldu da şu an Birazcık zorluyorlar sanki Huuu halaaaan Öldüremedim ama Dönemedim onu aldım da şuna dönemedim Adamlar bizi haşet ediyor ya Herkes bu silah alıyordu arkadaşlar AK-74 oynuyordu ben çözemedim Bu bir değil aslında Tabi salarlarsa denen inşallah Güzel Skopsuz gayet iyiyim bence Şöyle bomba atsam Oğlum ya bir can ne ya yetiştiremem bu silah kullanmam lazım şurada birazcık reload yapayım. Ben biri gelecek sanki içimde biz var oh. Ne yapıyorsun sen Allah'ın selamı. Bir de bıçak atmaya çalış. Gel lan. ye onu. Bir iki kişi al. Güzel. Kristin'i Şu an biri. Aha. Lan bloklama mal. Oha o yeni doğuyormuş Pardon iyiydi Oğlum ben bu adama kaç tane daha vuracağım Allah Allah ya Siktir git ben buna kaç tane vurdum lan Ne iki vuruşu hoş Eee Aferin 12'den. Oğlum gidin lan 1'e 16'm yemini ediyor Bir Lan çocuğu kristal misin? Neysin lan? Sağlamın. Kral, benim adam burada ne geziyor? Allah'ını severseniz ya. Lan ölmüş oğlum daha. Ne zorlattırıyor. Ha. Elim dönmedi İki tane vurdum Gene bir vuruş yazdı Sen böğülsün acı Oğlum sal lan sal Beni görmüştür ya. Oğlum yaklaştık hadi la 2 dakika hadi yaklaştık kazanacağız Hadi ya salak gibi oynadım Oğlum hadi Biraz zorlayın la bizim takım Niye kas ki la oyun sonlara doğru Videonun sonuna doğru kasıyor biliyorum yandan dayayım baksana dedir ondan beraber olmuş Pardon. Hadi oğlum ya mal gibi oynadım 19 kere ölmet mi yeni aldım olma Hadi adam şuradan gelebilir Güzel vurdum, lan Allah adam. Adam beni gördü. Şöyle arkamdan gelmesin. Ne olur? Az kaldı. <gülüyor> ses verdik <gülüyor> amına koyum ya adam tanerden bomba tutturdu la ha çocuk ya de bir şeyler var ben anlamadım açıpta sıkmasaydı peşke kazanamadık ki Oğlum ben buna iki orda vurdum, iki de orda vurdum, dört vuruş attım lan. Siktir git. Hadi la. Kesin oyun bitti ha. Ananı. Mermim bitmişti de yapacak bir şey yok. Yok ya yenildik. Takım arkadaşlarım sayesinde arkadaşlar. Efsane topu oynuyorlar. Çok ölmüşsün yapacak bir şey yok abi. 3 vs 6 Neyse arkadaşlar bu videolukta böyle olsun. Ula. Ben hak de neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gördüm bak o da beni korundu.